50 yaşından sonra, eskiden onlara da her yıl deniyordu ama e, memedeki tümörler e, belli bir yaştan sonra yavaş büyüdüğü için 2 e, yılda bir de e, kontrol, yani her yıl kontrol, 2 yılda bir e, ultrasonografi, mamografi yapılabilir. Veya e, ultrasonografinin herhangi bir e, zararı yok. E, her yıl e, meme muayenesi, ultrasonografi ben öyle yapıyorum. İki yılda bir de mamografi istenebilir. Peki hocam, tabii geçmişte meme kanseri ve farklı kanser türlerinde daha bir yoğunluk yaşanıyordu. Ama şu anda biraz vatandaşlarınızla bilinçli bu noktada. İşte kamu spotlarının yayınlanması ve bununla birlikte siz kıymetli hocalarınızın, hasta hekim ilişkisinin... De diyalakları çok önemli çünkü bir dönem insanlar doktora gitmekten korkarken şimdi doktorların artık aile doktoru gibi oldu. E, Siz hekimleri ailesinden olarak görüyor hastalarımız. Bununla birlikte e, geçmişte yaşanılan tabii e, risk faktörleri de şu anda evet. risk faktörleri arasındaki etkenleri de ben size sormak istiyorum vatandaşın bilinçli olması rakamları biraz azalttı mı? Şimdi hastalarımız tabii bilinçlendi evet. çoğu zaman da erken geliyor erken teşhis ediliyor Bazen de fazla bilinçlendi hiçbir şey olmadan ben de illa bir şey var mı diye geliyor <gülüyor> evet evet şimdi tarama testlerinin yapılan istatistiklere göre e, genelde e, meme kanserinden e, ölümü azaltmada e, oran e, 50 yaşından sonra %30. Yani %30 oranında mortaliteyi azaltıyor. Ama 40 ile 50 yaş arası mantıken azaltmasını bekleriz ama istatistikler tartışmalı diyor. E, böyle de bir e, şey var. Yani e, bilgi var. Ee, tabii genetik kabul ettiğimiz işte 20 yaşında 25 yaşında 30 yaşında bunlar çok nadir oluyor ama bunların erken teşhis çok önemli çünkü gençlerde meme kanseri özellikle genetik veya yaş erkense hızlı seyrediyor yaş ilerlemişse daha yavaş seyrediyor, daha yavaş seyrediyor. Ee, diyelim ki kişi meme kanseri oldu tümörler alınıldı e... O süreç ne kadar bir süreç içerisinde dikkat etmesi gerekiyor tekrarlayabiliyor musunuz? Meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hastanın ömür boyu kontrollerini yaptırması lazım. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra <gülüyor> yükselen vakkalar var. Yani ilaçlarını düzgün kullanılması kullanması bir ameliyatla bitmiyor iş. Ondan sonra gerekiyorsa kemoterapi, anti hormonal tedavi işte radyoterapi, kişiye göre tabi bu hastalığa göre meme kanseri öyle bir hastalık ki herkesi değişik seyrediyor. Yani safra kesesi gibi değil. Yani safra kesesinde taş var alalım bitti değil. Yani e, her kişide, e, kişiye göre değişen bir hastalık. Onun için mutlaka kimse hekimi onun kontrollerini işte e, meme tamamen alınmadıysa ki memenin tekrar mamografik belli aralarla o meme alındıysa öbür memenin takibi gene muayenelerini mutlaka yaptırması lazım. Tabii bu arada kişinin psikolojisinin de biraz yüksek olması tabii, gerekiyor tabii. hocam. Peki psikolojik men kendisini nasıl rahat hissetmesini önerirsiniz? E, meme kanserinde yani memenin kötü hastalıklarında diyelim ee, hastanın diğer kanserlere göre daha rahat olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü e, bir yerde hasta erken yakalanıp ameliyatını oluyorsa ondan sonra çok çok az sorun çıkıyor. Veya tekrar nüksettiğinde sorun çıktığında tekrar tedavi edilebiliyor. Yani o nedenle hastalarımız rahat olsunlar ama kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Evet.